Başarılı bir oyun sahneye için, her detayın mükemmel olması gerekir. Lezzetli bir yemek için de her şey kıvamlı olmalıdır. Bazen küçük bir ayrıntı, yemeği mükemmel kılar. Bazen de harika bir itirad değil midir, salonu alkışa boğan? Ama bazen de söz gümüşse, Silence altındır. Çok sessiz.